Alerjik renit olanları diğer alerjilere de yatkın olduğuna ait çalışmalar vardır. Zaten buna bir atopik bünye gibi bir genel isim veriliyor. Dolayısıyla bir konuya alerjisi olanlar yıllar içinde başka konuya da alerji geliştirebiliyorlar ya da bu konuda daha hassas oluyorlar. Dolayısıyla alerjik bir bünye tanımlaması da yapılmıştır ve bu konuda yine çok sayıda yayın bulunmaktadır.